Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarını hazırladı. TIT Geometri Soru Bankası kitabında kenar ortay konusunun muhteşem üçlüğü orta taban testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC bir üçgen verilmiş ve 90'dan bir kenar ortay çizilmiş. 90'dan kenar ortay çizilince hop muhteşem üçlü. Yani kenar ortay çizilince eşit, eşitken burası da eşit oluyor. Muhteşem üçlü kenar ortay konusunda önemli. Özellikle 90 derecelik varsa kenar ortay sorularında muhteşem üçlüye dikkat edin. Şimdilik muhteşem üç ortabat testinin içerisindeyiz ama bu dediğimi normal kenarortay sorularında da dikkat edin lütfen. E o zaman burası çift çizgi ise burası 5 burası da 5 mi? 5. E 6 var. E burası 10. 6 8 10 üçgeninden burası da kaç çıkar? 8 çıkar. Yani cevap 8 oldu. 1. sorudan geldik ki. Evet 90'dan bir ağırlık merkezinden geçmiş. bir ağırlık merkezinden geçen nedir? Bir kenarortaydır. E hocam 90'dan kenarortay çizildi. Muhteşem üçlü eşit. 2 iken burası ne oldu? 4. Toplam burası 6 yaptı. Çift çizgi dediğimiz 6. Burası da 6. Burası da 6. X dediğimiz kaç yapar o zaman? 12 yapar. İkinci soru 12 yaptı Geldik 3'e. Bak bu sefer şu 3 tane eşitlik var. Yani muhteşem şu sağlanmış E o zaman burası nedir? 90 derecedir. 5, 13 ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeninden buraya 12 buluruz. Sonra şuradaki üçgende de niye oradaki üçgene yoğunlaşıyorum? Çünkü X soruluyor bana. X o üçgende. Buradaki üçgende de X'i bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. 12 var. Bir de 20 var. Hocam 12 ve 20. Aslında 12, 16, 20'den direkt x'e 16 diyebilirsiniz ama ben yine de şey yapayım. Hocam bu 3'ün 4 katı. Bu 5'in 4 katı. 3, 5. 3, 4, 5 üçgeni. Bu da 4'ün 4 katı olur. Yani 16 olur diyebiliriz. 3, 4, 5'in 5 katına kadar da ezbere bilmenizi de hep tavsiye ediyoruz zaten değil mi gençler? Evet 3'üncü soru. 16 yaptı. Geldik 4'e. Ne var burada? Eşitlik var. Eşitlik var. Evet. Orta taban da önemli bir yere sahip. Özellikle kenar ortay sorularında da ekstra kenar haricinde ekstra bir eşitlik varsa otur sorularda da orta taban var mı yok mu diye bakmamız lazım arkadaşlar. Yani dikkat etmemiz lazım. En azından kafamız oraya yoğunlaşması lazım. Orta taban şimdi orta tabanın tanımıyla ilgili sorular çözüyoruz ama dediğimi de ihmal etmeyin lütfen. Evet orta taban eşitlik varsa burada da eşitlik varsa orta taban sağlanır. Bunlar paraleldir ve bire iki oran vardır. Yani 2x-3 ise burası 2 katı 4x-6'dır. Eee hocam 4 e x eksi 6 eşit? 3 x artı 5'e eşit. X'i de böylelikle kaç buluruz? 11 olarak buluruz. 6 artı 5'ten dolayı. Evet örnek 4. 11 çıktı geldik örnek 5'e. e hocam ne var burada? Vallahi arkadaşlar hemen bakınca soruya 90'ın karşı eşitlik var hocam. Muhteşem üçlü Aklımıza geldi deyip, muhteşem üçlüğü yapabilirsiniz. Evet muhteşem üçlüğü yaptın. E, bir işine yaradı mı? Şu an yaramadı. Aslında şu an şu bilgiyle yaramadı. Ama şöyle de düşebilirsiniz. Hocam ikiz kenar çıktı. İkiz kenar çıktığından dolayı tabanına ait yükseklik çizebilirim. Onu iki eş parçaya bölecek. 5-5 diyebilirsiniz. Oradan çözümü ilerlersin. Hatta burada da ortabandan dolayı direkt 4 diyebilirsin. Ya da direkt bu muhteşem üstlüğü çizmeden de hadi farz edelim muhteşem üstlüğü çizdin. Bir şeyi fark edemedin. O zaman eşitliğe dikkat et. Eşitliğin olduğu yerde biz ne yaparız arkadaşlar? Ortadaban çizgisini biz çizeceğiz. Nasıl? iki ihtimalim var. Ya buraya paralel çizeceksin çünkü orta paralellik var ya da aşağı doğru çizersin. Üçgen oluşturmak çok mantıklıdır her zaman. E buradan aşağı çizdiğim zaman şunlar birbirine paralel ya. 8 ise burası 4 yaptı ve 90 ise burası da yöndeşten dolayı 90 mı yapar? Evet. E şu uzunluk kaç? 10. Hocam 10'u iki eşit parçaya bölecek. 5, 5 yapar burası. Yani buraya 3 kaldı çünkü 8 değil bak şurası. 12 eş parçaya bölecek. Buraya 3 kaldı. E Burada da 3, 4, 5 üçgeninden x'i kaç buluruz? 5 buluruz. Örnek 5, 5 çıktı. Geldik örnek 6'ya. Eşitlik var, eşitlik var. E hocam biz bunu böyle çizecek olursak ne çıktı burada? Ortaban çıktı. Çünkü niye? Eşitlik 2 şart sağlandı. E Hatta burası k iken burası ne olur? 2k olur. Hocam 60 var. Boşuna vermemişlerdi. 60 ve x kenar tepe açı 60 derece ise 180'den 60 çıkart. 122'ye böl. 60-60 yapar. Eşkenar çıktı. K dediğimiz 3 oldu. O zaman 2K dediğimizde 6 olur. Bizden de BC uzunluğu isteniliyor. BC'yi de ne bulmuş bulunuyoruz? 6 bulmuş bulunuyoruz. 6. soru 6 çıktı ve böylelikle bu testi bitirdik o zaman diyoruz? Bir sonraki videoda. Yani Muhteşem 3'te ort tabanın kazanın testinde. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.